Şiirlerimle aşk kalmadı bitiyor kalemle harbim Yak, yak ki kalmasın bende senden bir eser nefes Artık kalmadı ben de akacak biter Umur dediğimde ki bir dörtlüğün kahviyesi Sigara keliği ve biraz da hayallerimin kahvesi Gözlerimin kahvesi, gökyüzü gibi mavisin Bir hayal bu isterseniz gerçekleri görelim Sırtıma bir el gelip de ben yanındayım diyemedi. Yak, canımı alıp hadi alevine at Savur külleri kaderine ak Yanarım ellerim buz olur da hani nerede? Ben evlerimle çizdim seni gökyüzünü üzerim Kararsız kalmadım ben seninle ilgili Sen tek seferde çizdin ismini gerekli görmedin Kayıtsız kalamazdım haksızlığa Hak etmediğim halde ittiniz beni yalnızlığa Tabi dünya böyle güçsüzsen zor bir yerde Vicdanınız ne diyecek bu kansızlığa çek yaşamdan mı anlamıyorum yakınlığımız para salatından mı zamanım savaş karşımda hep sevdiklerim vardı Elime... Önce beni kırdı Yaralarım kapanır mı? Ay arkadaş samcısı Prangaları koparttım. Düşmanlar tanıdıktı işine yaramadıktan sonra yakın yabancılaştı Dilimin menzilinde olanlar kalabalıklaştı Kimseye zarar dermedim, Menfaati biten uzaklaştı Şimdilerde yalnızım Doğrularım can yakardı Bir sahil kenarında gözyaşlarımla olgunlaştım. Bak canımı alıp hadi alevine at Savurul külleri kaderime yak Yanarım olur da